Merhaba, bizim toprakların bitkisi kekik. Fakat kekik hakkında bildiklerimizi bir gözden geçirelim isterseniz. Kekik, mallı babagiller adlı büyük bir aşiretin üyesi. Ve bu aşirete bir bakın bakalım. 200 cins ait 3000 tür bitki var. Ve kekik, birazdan göreceğiz, bunların içerisinde küçük ama önemli bölümü oluşturuyor. Türkiye'de yani Timos Ulgaris adıyla biliniyor ama bunun haricinde isimlerini gördüğünüz diğer türler de kekik ailesinin içerisinde. Ve %28 ile 62 arasında bu gördüğünüz türler Türkiye'de görülüyor. Yani Türkiye endemik açıdan son derece zengin bir ülke. Hadi bakın, bakalım bunlara. Suriye kekiği, Türk kekiği, İzmir Keki, İstanbul Keki, Sütçüler Keki, Yayla kekiği, Alanya kekik, mercan köşk, süpürge keki. Aklınıza gelen var mı? Bakın Türkiye'de bulunan kekik türleri. Kara kekik, İspanyol keki birazdan göreceğiz onu. Trabzon kekiği ve adi kekik, yaygın kekik ise Timus vulgaris. Bakın gördünüz mü? Kekik deyip geçmeyin. Türkiye'de bulunan 11 tane önemli tür. Bunların içerisinde özellikle timol ve karvakrol Etken maddesi zengin olan Alanya keki bir numarada, ikinci sırada ise İzmir keki geliyor. Bizim sıradan kullandığımız kekik, yani timusul garsi ise orta derecede zengin bir kekik türü. Yani Türkiye'de yetişmiş kekik türleriyle ilgili baktığımız zaman çok zengin alanlar görüyoruz. Çiğdem Hanım da bunu çok güzel bir makaleyle özetlemiş, onun için ismini kullanmak istedim. İçinde timol ve karvakrol var. Karvakrol özellikle enteresan bir bitki. Kalp damar tıkanıklığı ve kanserde etkili olduğu söyleniyor ama çok bilinen bir şey yok. Timol de özellikle uçucu yağlar içerisinde. En önemlisi damıtılarak elde ediliyor bu yağlar ve çok eskiden beri antimikrobiyal olarak kullanılıyor. Mum yalamada kullanılıyor Mısır'da. Daha sonra Roma'ya ve Bezopotamya'ya geliyor. Tütsü olarak kullanılıyor. Böceklere karşı kullanılıyor. Şarap ve peynir yapımında, gıdaların saklanmasında ve kozmetik ve parfümde. Peki kekik hakkında bildiklerimiz nelerdir? Bir kere kekik çok eski zamanlardan beri özellikle bronşit, öksürük, boğaz ağrısı, baldezmik ithabı, eklem ağrıları, gastrit, ishal, parazitik enfeksiyonlarda kullanılıyor. Hazımsızlık için de ideal ve idrar çöktürücü özelliği de var biliyorsunuz. Ve iştah arttırıcı yönünü de mutlaka bir kenara koymamız lazım. Biz genelde bol miktarda kekik kullanıyoruz. Ama benim bu videoyu hazırlamamın sebebi kekik ve COVID-19 virüsü arasındaki ilişkiyle ilgili bir haberden kökeni alıyor. Ben de merak ettim bu nereden köken alıyor diye. Ve hakikaten baktığımız zaman Mayıs ayında 2020 yılında yayınlanmış bir makale var. Bütün bu bitkilerden köken olan yağları incelemişler. Tam 117 bitkisel yağı incelemişler. Bir virüslere karşı etkilerine bakmışlar. Fakat 2020 Mayıs ama bunların içerisinde Covid-19 yok. Yani bu araştırma çok önceden yapılmış. Yayın tarihi sadece Mayıs 2020. İçlerinde sars covid 2ye dahil olmak üzere en güçlü antiviral özelliği olan Timus Capitatus yani İspanyol kekiği ve o aileden gelen kekikler. Bunu da bir bilgi olarak kenara ekleyelim. Şimdi kekiğin geleneksel olarak kullanımı dışında en çok bildiğimiz konusu nedir diye soracak olursanız diş ve diş eti bakımı timol maddesi çok etkili. Bronşit ve diğer akciğer enfeksiyonlarında balgam söktürücü özelliği var. İlginç bir özelliği de lavanta ve biberiye yağıyla. ...kullanıldığı zaman 7 aylık kullanımda saç büyümesini %44 oranında arttırıyor. Yani eskiden de zaten kellik için kullanılmış. Bunu da bir kenara not etmenizi rica ederim. Kavrakrol ise damar sertliği ve kanser konusunda hala temel bilimlerde çalışmaları devam ediyor... ...ama net bir bilgi elimizde yok şu anda. Peki kekik için ek olarak az miktarda veriye sahip olan konular nedir? Bakın bunları da söylememiz lazım. Yani sakinleştirici olarak eskiden beri kullanılıyor ama çalışmalarda yeterli pozitif bilgi yok. Kolik tarzı ağrılar özellikle mide ve bağırsak ağrılarında da hatta böbrek ağrılarında kullanılıyor ama herkeste aynı yanıtı vermiyor. Eklem ağrıları boğaz ve kulak enfeksiyonlarında eskiden kullanılmasına karşın yeni çalışmalarda bu yönde bilgiler yok. Kekik için özellikle birkaç uyarımız var. Gebelik ve bebek emzirenlerde güvenliği kullanılabilir. Yalnız kansılandırıcılarda çok fazla kullanmamak gerekiyor. Bunun yanında Alzheimer ilaçlarıyla etkileşebiliyor. Ve en önemlisi östrojen benzeri etki gösterdiği için östrojen benzeri haplarla kullanırken dikkat etmek lazım. Bu yüzden dolayı meme kanserinde hala kekik araştırılıyor. Etkisi kesin değil ama östrojen kullanıyorsanız kekiği fazla tüketmeyiniz. Doz ne kadar? Dozla ilgili net bir bilgi yok. Ama biz biliyorsunuz yemeklere, çorbalara, salatalara koyuyoruz. Yağı özellikle kozmetik amaçlı olarak cilt bakımında kullanılıyor. Çay olarak da taze ya da kuru kekiği kaynamış suyun içerisinde 5-10 dakika tuttuktan sonra içebilirsiniz. Kekik bizim toprakların ayrı bir zenginliği. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.